Bugün 10 Şubat 2023 Cuma Venüs günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay sosyal ve sanatsal konulara ilgimizi arttırabilir ay sabah saatlerinde ikizler burcundaki Mars'la üçgen görünüm yapacak güne enerjik başlayabiliriz iletişim trafiği de hızlanabilir yakın çevremize yürüttüğümüz ilişkiler günün ana konularını oluşturabilir Arkadaşlarımızla birlikte sohbet etmek, seyahat etmek veya iş çevremizle görevlerimiz hakkında konuşmak günün konuları da olabilir. Kişisel gelişim fırsatlarıyla karşılaşabiliriz. İlginç bir toplantıya katılabilir, yeni şeyler öğrenebiliriz. Eğitim durumumuzu daha da ilerletmek yönünde de girişimlerimiz olabilir. Bugün Merkür ve Plüto Oğlak burcunda birleşecek. Ciddi ve kararlı düşünceler gelecek hedeflerimize odaklanmamızı, iş, kariyer ve statü alanlarında güçlü hedefler oluşturmamızı sağlayabilir. İş ve bilimsel konularda derinlemesine araştırabilir, gizli alanları keşfedebiliriz. Hırslı ve kararlı olabileceğimizden düşüncelerimizi başkalarına kabul ettirmemiz, onları ikna etmemiz de mümkün.